Bugün 1 Şubat 2022 Salı Mars günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay yeni ay fazında. Sabah 8:45'te Ay ile Güneş birleşecek ve Kova burcunun 12 derecesinde yeni ay doğacak. Satürn'e birleşen ve Boğa burcundaki Uranus'te dik açı yapan yeni ay, hayatımıza hızlı ve sert değişimler getirebilir. Kova burcu akılcıdır, özgürdür ve idealistir. Belli bir amaç uğruna bir araya gelilen tüm çalışmalar, arkadaşlıklar, geleceğe ait projeler Kova burcuna aittir. Teknoloji, bilim, uzay, astronomi, astroloji, internet, havacılık, uçaklar, yeni projeler, idealler, buluşlar, evrensel konular, grup çalışmaları Kova burcunun temsil ettiği kavramlardır. Ay boyunca gerek kişisel gerekse toplumsal alanlarda bu kavramlar daha fazla görünür hale gelebilir. Geleceğimizi şekillendirecek, değiştirecek yeni fikirler ve ideallerin peşinden gidip başlangıçlar yapabiliriz bireysel yaşamlarımızda olduğu kadar kova yeni ayı toplumsal kavramlarda da önemli yenilik ve değişimleri ortaya çıkarabilir öğle saatlerinde ay kova burcundaki satürn'e kavuşacak ve 14'ten itibaren boşluğa girecek ruh halimiz öğleden sonra daha ciddi ve melankolik olabilir görev ve sorumluluklarımıza odaklanabiliriz sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun.